Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler Çalışma Kitabı adlı kitabın çözümlerine devam ediyoruz. 76. ve 77. sayfalarla. İlk sorumuzda dilersen vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, öncelikle sevgili arkadaşlar ilk sorumuzda Sercan 2016 yılında E-Devlet üzerinden soy ağacını incelemiş... Kendisinin doğduğu yıl ile dedesinin öldüğü yılın aynı olduğunu ve dedesi ile Atadede'sinin ölüm yılları arasında 180 yıl olduğunu öğrenmiştir. Şimdi şöyle kendisinin doğduğu yıl bakın şu nokta kendisinin doğduğu yıl olsun. Sercan doğdu diyelim. Sercan doğdu. Yalnız aynı yıl dedesi de vefat etmiş. Dede vefat etti yazalım. Dede vefat. Pekala. Şimdi yukarıdan aşağı doğru bir kronolojik takvim hazırlayalım sizde. Ve demiş ki dedesinin öldüğü yılının aynı olduğunu ve dedesi ile ata dedesinin ölüm yılları arasında Bakın. Dedesinin ölüm yılı şurasıydı. Ata dedesi de listedeki ilk baştaki ata. Tamam mı? Ata dede bu. Pekala. Bunun öldüğü yılla dedesinin öldüğü yılın şimdi şurada dedesi, ata dedesi doğdu diyelim. Ata dede doğdu. Tamam mı? Ata dede de nerede ölsün? Şurada bir yerde ölsün. Ata dede Ata dede Öldü diyelim. Pekala. Şimdi şu arada ne kadarlık bir zaman varmış biliyor musunuz? Bakın şu arada 180 yıl fark varmış. Pekala ayrıca kendi yaşının 35 katı. Şimdi kendi yaşı diyor ya şuralarda bir yerde de 2016 yılı var. E, Sercan'ın yaşı da şurası x olsun. İşte bu kendi yaşının 35 katının ata dedesinin öldüğü yıla eşit olduğunu hesaplamış. Şimdi o halde şöyle diyeceğiz. Kendi yaşı x ya. O zaman öldüğü yıl yani şurası 35 x'tir arkadaşlar. 35 çarpı x yılıdır orası. Buna göre Sercan 2016 yılında kaç yaşındadır diye de sorulmuş bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar şöyle diyeceğiz. 2016 yılından ben 35x yılını çıkardığım takdirde 2016'dan 35x yılını çıkarırsam bakın şurayı. Neyi bulmuş olurum? 180 artı x'i bulmuş olurum. Eşittir 180 artı x'i bulmuş oluruz dedik. Şimdi ise şunu yapacağız. 180'i bu tarafa atalım. 35 çarpı ikisi de bu tarafa atalım. Yani 2016'dan önce 180'i çıkaracağız. 2016'dan ben 180'i çıkardığım takdirde bak burası 6, burası 3, burada 9 kalmıştı. Ee, ne gelir? 8, 1836 gelir. 1836 eşittir. 36 x yapacaktır. Ve gençler her iki tarafı da sadeleştireceğiz artık. Mesela... Ben şurayı 18'e böldüğümde 2x Burayı 18'e böldüğüm takdirde de 1, 0 ve 2 gelir 102 eşittir 2x 2x 102 ise x'in 51 olması gerektiğini söyleriz Biz zaten Sercan'ın yaşına x demiştik Yani 51 demişiz O halde cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili gençler Geçtim 2'ye İki çocuklu bir ailede Anne ile büyük çocuğun bugünkü yaşları toplamı Küçük çocuğun bugünkü yaşının 4 katına eşit Şimdi bak 2 tane çocuk var Anne var Büyük çocuk var bir de küçük çocuk var. Demiş ki bana. Anne ile büyük çocuğun bugünkü yaşları toplamı yani şu ikisinin toplamı gençler küçük çocuğun bugünkü yaşının 4 katınaşıdır. Yani bu x yaşındaysa bu ikisinin toplamı 4x'miş. Çocukların bugünkü yaşları toplamı 56 yani şurası 56 arkadaşlar. Ve anne ile küçük çocuğun bugünkü yaşları toplamı da 88'miş. Yani şununla şunun toplamı da 88 imiş. Pekala. Olduğu bilinmektedir. Buna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır? Bak anne ile küçük çocuğu topladım. 88 yani A artı, A artı küçük çocuk 88. Ve daha sonrasında B artı küçük çocuk da kaçtı arkadaşlar? 56 idi. Peki anne ile büyük çocuğun yaşları toplamı. Aslına bakarsanız 4 tane küçük çocuk değil miydi? O halde. Ben buranın tamamı toplarsam 4K buradan gelecek. K buradan K'da buradan yani 6 tane küçük çocuğun yaşı 88 artı 88 artı 56 gelecek. O halde 6K eşittir 88-56 eklerseniz 130 artı 14'den 144 yapar. K'da buradan sevgili arkadaşlarım 24 gelir. Annenin bugünkü yaşı sormuş bize şimdi küçük çocuk 24 yaşına değil mi? Şu. O halde annenin, annenin yaşının üzerine küçük çocuğun yaşını 24 eklediğim zaman 88 yapıyorsa anne burada tabii ki 64 yaşındadır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 3'er. Farklı yıllarda doğan Ayşe, Burcu, Canan ve Derya yani A, B, C, D'nin yaşları birer pozitif tam sayıdır. Ayşe Derya'dan 8 yaş küçük. Hepsini sıralayalım isterseniz. A, B, C ve D var. Tamam mı? Ayşe Derya'dan 8 yaş küçükmüş. Yani arkadaşlar ben Derya'nın yaşını x dersem Ayşe x 8 yaşında olacak. Bu bir. Burcu'dan da 2 yaş küçükmüş aynı zamanda. Ayşe pardon özür dilerim ve Derya Burcu'dan 2 yaş küçükmüş. Derya Burcu'dan 2 yaş küçükse bu da x artı 2 yaşında olacaktır. Bunlar cepte. Canan'la Derya'nın yaşları toplam 18'miş. Yani o zaman ben buraya 18-x mi diyeceğim? Aynen öyle diyeceğiz. Ayşe'nin yaşı Canan'ın yaşından küçükmüş. Şimdi Ayşe'nin yaşı ne? x8'i 8. Canan'ın yaşına 18-x. Bu bundan küçükmüş arkadaşlar. O halde 2x diyorum küçüktür 26. X küçüktür 13 olmak zorunda. Bu cepte 3 tane bilgi vermiş. İfadelerden hangidir doğrudur diye sormuş. Şimdi x'in 13'ten daha küçük olduğunu biliyoruz biz. Ayşe'nin yaşının alabileceği 4 farklı değer vardır denilmiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar. X 13'ten küçükmüş ya. Aynı zamanda x'e 8 dediğimiz ifade pozitif tam sayı olacağından sıfırdan büyük olmak zorunda x'e 8'den büyüktür diyeceğiz. Yani burada x'in alabileceği 9 var, 10 var, 11 var, 12 var. 4 tane seçenek var. Ayşe'nin alabileceği 4 farklı değer vardır diyor ama bu bizi yanıltmasın. Öncelikle ben diyorum ki şunu şuraya çektim. Öncelikle diyorum ki x eşittir, x eşittir 9 olursa, x eşittir 10 olursa, x eşittir 11 ve x eşittir 12 olursa diye yolumuza bakalım. x eşittir 9 olursa Ayşe 1 yaşında olur. 9 olursa şimdi e, bu Burcu 11 yaşında olur. 18'den 9 çıktı. 9 yaşında olur. D de sevgili arkadaşlar 9 yaşında olur. Bakın neydi? Yukarıdaki soruda ne demişti? Farklı yıllarda doğan. E bunlar farklı yıllarda doğdularsa yaşları da birbirine eşit olamaz. Ama bak burada C ile D'nin yaşları birbirine eşit geldi. Demek ki X 9 olamıyor. Bakın burası 2 olur. X 10 olursa. Burası 12 olur. Burası 8 olur. Burası 10 olur. Hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. 11 olursa burası 3 olur. 11 olursa burası 13 olur. 11 olursa burası 7 ve burası 11 olur. Hepsi birbirinden farklı mı? Farklı. 12 olursa burası 4 olur. Burası 14 olur. Burası 6 olur. Ve gençler burası da 12 olur. Yani yine hepsi birbirinden farklı. Demek ki Ayşe'nin yaşının alabileceği 4 değil 3 farklı değer var. Birinci öncü cortladı. Burcu ve Canan'ın yaşları toplamı 4'te tam bölünür. Burcu canının Canan'ın yaşları toplamı Daima 12 artı 8 20, 13 artı 7 20, 14 artı 7 20 olduğundan sevgili arkadaşlar. Ya da direk siz x artı 2 ile 18 eksi x'i birbirine topladığımız zaman x'ler birbirini götürdüğü için de 20 yapar. Ve dolayısıyla 20 4 tam bölündüğü için ikinci öncül doğru. 1 olanları sildik, 2 olmayanları da silersek cevabımız B seçeneğiymiş diyebiliriz. Üçüncü öncüyle de bakalım ama neden yanlış olduğuna. Şimdi bu 4 kişinin yaşları toplamı en az 30'dur demiş. Bakın şurayı toplarsanız 10, 18 daha sonrasında 12 daha 30, 32 yapar. Şurayı toplarsanız şu ikisi 20 idi zaten 31, 34 yapar. Şu ikisini toplarsanız zaten 20 idi 32, 36 yapar. En küçük 30 değil 32 ymiş. Dolayısıyla 3. öncülde yanlış cevabımız yalnız 2 Bursa seçeneği olacaktı. Geçtim 4'e. Yan yana duran 10 kişinin yaşları toplamı 201'dir. Bu kişilerden yan yana duran hangi 3'ü seçilirse seçilsin yaşları toplamı 57 olmaktı Buna göre 10. sıradaki kişinin yaşı nedir diye soruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın ben şöyle bir şey yapacağım. A artı B artı C 57 olsun tamam mı? O halde ben buna A, buna B, buna C dersem 57'yi sağlamış olurum. Ama şunlar da yan yana duruyor değil mi? O halde bunlar da yan yana duruyorsa ben buraya A'yı yazmak zorundayım. Çünkü BCA 57 yapıyor. O zaman buraya B yazmak zorundayım. C, A, B 57 yapsın. Ve sonra tekrar başa dönecek. A, B, C. E daha sonrasında buraya A, buraya B, buraya C. Ve buraya A, buraya B diyeceğiz. Şimdi bakın burada 10 kişi var. Ve bunların yaşları toplamının 201 olduğunu biliyoruz. A, B, C 57 yapıyordu. A, B, C 57 ve A, B, C 57 yapıyordu. O zaman 3 çarpı A artı B artı C. Şurası kaçtı? 57. Artı üzerine A artı B'yi eklediğim takdirde 201 yapıyormuş diyeceğiz. Daha sonrasında 3 kere 57 Kaç yapar? 150 artı 21'den 171 yapar. 171'in üzerine A artı B'yi eklediğim takdirde 201 mi geliyormuş? Aynen öyle. O halde ben 171'i karşıya atarsam A ile B'nin toplamının 201'den 71'i çıkardığım takdirde 30 olması gerektiğini de gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi gençler A artı B 30 ben A artı B artı C'nin aynı zamanda 57 olduğunu da biliyorum. Değil mi? O halde gençler ee, bakalım şurada bir hatamız var. Hatamız şu. Buraya biz 11 tane kişi çizmişiz ya. Neden öyle yaptık? 3 6 9 10 11. Şunu sileceğiz. Sondaki kişi A. Sondaki kişi A. Dolayısıyla burada B'nin işi yok. Burada B'nin işi yok. Burada da B'nin işi yok. Demek ki arkadaşlar A burada bunu, bunu bu tarafa atarsanız A 30 geliyor ve zaten sondaki kişi de bu olduğuna göre cevabımız E seçeneği olacaktı Kusura bakmayın. Yaptığım hatadan kaynaklı az daha güme gidiyorduk. Dördüncü sorumuzun cevabı Edirne seçeneği olacaktı. 77. sayfamıza geçiyoruz. 77. sorumuzda, e, pardon 5. sorumuzda Mercan internet ortamında bir haber sesinden aşağıdaki haberi okumuş. UNESCO 40. Genel Konferans kararıyla 2021 yılı için ülkemizin önerisi ve çeşitli ülkelerin desteğiyle Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü, Şimdi vefatının 750. yıl dönümü. Bakın. Öldüğü yıldan sonra 750 yıl geçmiş. Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü ve Ahi Evra'nın doğumunun 850. yıl dönümü. UNESCO anma anma ve kutlama yıl dönümleri programına alınmış. Mercan bu haberi okuduktan sonra biraz daha araştırma yapmış. Kendi doğum yılından 750 yıl önce Yunus Emre'nin doğduğunu ve Hacı Bektaş Veli'nin Yunus Emre'den 32 yaş daha büyük olduğunu hesaplamıştır. Ahi Evran'ın doğumundan 38 yıl sonra Hacı Bektaş Veli doğduğuna göre Mercan'ın 2021 yılındaki yaşı kaçtır diye sormuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. Bakın 2021 yılın için konuşuyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü. Şimdi Hacı Bektaş Veli dedim. Başka kim var? Yunus Emre var ve Ahi Evran var. Tamam mı? O halde ben şuraya doğum diyelim, şuraya ölüm diyelim. Ölüm yıl dönümünün vefatının 750. yıl dönümü ise ben 2021'den 750'yi bir çıkarırım. Bu da bana 1271'i verecektir. Dolayısıyla Hacı Bektaşı Veli 1271'de ölmüştür diyebiliriz. Bu bir. İkincisi 2021'den 700'ü çıkarırsam. Vefatının 700. yıl dönümüydü. Bundan bunu çıkarırsak 1321'i yakalarız. Demek ki Yunus Emre de 1321'de ölmüş. Bu da 2. Ee, Ahi Evran'ın doğumunun 850. yıl dönümüydü. O halde Ah Evran 1171 yılında doğmuştur deriz. 2021'den 850'yi çıkararak da. Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz. Hacı bektaş Veli ile Yunus Emre'nin de ne zaman doğduğunu bilmiyoruz. Pekala. Mercan bu haberi okuduktan sonra biraz daha araştırma yapmış ve kendi doğum yılından 750 yıl önce Yunus Emre'nin doğduğunu görmüş. Şimdi kendi doğum yılına biz X diyelim. Hacı Bektaşı Veli'nin pardon Yunus Emre demişti değil mi? Aynen. Kendi doğum yılı X ise X8'i 750 yılında Yunus Emre'nin doğduğunu söyleyebiliriz. Bu bir. Hacı Bektaşı Veli'nin de Yunus Emre'den 32 yaş daha büyük olduğunu hesaplamış. Şimdi e, kendi doğum yılına bağlamamıştı değil mi bunları? Aynen 750 yılında önce Yunus Emre'nin doğduğunu ve Hacı Bektaşi Veli'nin Yunus Emre'den 32 yaş daha büyük olduğunu. Şimdi o zaman Yunus Emre'nin doğum yılı x 750 ise ve Hacı Bektaş Veli Yunus Emre'den 32 yaş daha büyükse demek ki ben 32 yaş daha geriye götüreceğim ki Hacı Bektaşi Veli'nin doğduğu yılı bulalım. X8'i 750'den 32'yi çıkarırsanız arkadaşlar X8'i 782'yi bulursunuz. 32 çıkardık. Hacı bektaş Veli'nin bu şekilde doğum yılını da bulmuş olduk. Ahi Evran'ın doğumundan bakın Ahi Evran'ın doğumundan 38 yıl sonra Hacı bektaş Veli doğduğuna göre. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli gençler şurasıydı. Ahi Evran da burası. Ben Ahi Evran'ın doğumuna 38 yıl eklersem 1171'e. 38'i eklerseniz eğer 9 0 2 1 yapar. Yani 1209. 1209 yılında Hacı Bektaş Veli doğmuş. Yani X 782 bunu doğum yılıydı. 1209'muş. O halde arkadaşlar X'i bulabiliriz biz bunu karşıya fırlataraktan. 1209'un üzerine 782 ekleyeceğiz. Hadi bakalım ekleyelim. 9 2 daha 1 yapar. 0 8 daha 8. Bir tane eldeyiz. 9 2 7 daha 9 ve 1 1991. Neymiş bu X? Biz x'e ne demiştik Mercan'ın doğum yılı. O zaman Mercan 2021 yılında kaç yaşındadır? Tabii ki 30 yaşındadır ve 5. sorumuzun cevabı da B seçeneğidir deriz. Devam. 6. soru. 3 kardeşin yaş ortalaması en küçük kardeşin yaşından 5 fazla, en büyük kardeşin yaşından 3 eksiktir. Şimdi 3 tane kardeş var. A B C diyelim. Şu en büyük kardeş olsun. Bu da en küçük kardeş olsun tamam mı? Pekala. Bunların yaş ortalaması x ise yaşları toplamı 3x'dir. Yaş ortalaması x bakın unutmayın. En küçük kardeşin yaşından 5 fazlaymış yaş ortalaması. Yani o zaman x'ten 5 eksiktir en küçük kardeş. En büyük kardeşin de 3 eksikmiş o zaman x eksi 3'tür. E, x artı 3'tür en büyük kardeş. Pekala. Ortanca kardeşin yaşı 21 olduğuna göre en büyük ve en küçük kardeşin yaşları toplamı sorulmuş. E şimdi ben şunların toplamının 3x olması gerektiğini söylememiş miydim? Söyledik. E ben bunları toplarsam 2x 24 5'ten 19 gelir. Eşittir 3 xe ise tabi ki x buradan kaç gelecek 19. x 19 şu kardeşi 22 yaşındadır. Bu da 14 yaşındadır. İşte ikisinin toplamı sorulmuş bize. İkisini toplarsanız 36'yı bulursunuz ve 60 sorumuzun cevabı da böylelikle Bursa seçeneği olmuş olur. Geçtim 7'ye. 7. 7. soruda yine güzel sorulardan. Melike, Hilal ve Pınar. Melike, Hilal ve Pınar var. Aşağıdaki konuşma geçmiş bir grupta. Ee, Hilal demiş ki Melike biliyor musun seninle Pınar ablanın yaşlarınızı toplayınca benim yaşımın 4 katına eşit oluyor demiş. Şimdi yazıyorum bakın. Ee, Melike ile Melike ile Pınar'ın yaşları toplamı Hilal'in yaşının dört katıymış. Bu cepte. Tamam mı? Daha sonrasında Pınar demiş ki benim yaşımı karıştırmayın siz demiş. İkinizin yaşlarını toplasanız bile yaşımın yarısı kadar oluyorsunuz demiş. Yani arkadaşlar M ile, M ile Hilal'in yaşlarının toplamı Pınar'ın yaşının yarısı kadarmış. Bak yaşlarınızı toplasanız bile demiş. O zaman ben işler dışlar çarpımından 2M artı 2H eşittir P diyebilir miyim derim. Tamam bu da cepte. Melike de demiş ki yaşı problem etme Pınar abla demiş. Aramızda 40 yaş fark olmasına rağmen seninle muhabbet çok güzel demiş. Yani Melike'den 40 yaş büyük olduğunu anlıyoruz biz Pınar'ın. Pekala çok incesin Melike'cim demiş. Onun bizle alakası yok. Bu konuşmada geçen cümleler ve hesaplamalar doğru olduğuna göre Melike ile Hilal'in yaşları toplamı nedir? Yani M ile H'ın toplamı soruluyor bize. Yani 4H soruluyor. Yo pardon özür dilerim. Aa, o sorulmuyormuş. Tamam. P bölü 2 Pınar'ın yarısı, yaşının yarısı soruluyor. Pekala. Şimdi ben M ile P'nin toplamının 4H olduğunu biliyorum. 2M ile 2H'nin toplamının P olduğunu ve M ile 40'ın toplamının da P olduğunu biliyorum. O halde gençler. Bakın 2M artı 2H eşittir P'ydi ya. Ben P gördüğüm yere M artı 40 yazayım. Şu şekilde. Böylelikle m'yi bu tarafa atarsak m artı 2h eşittir 40 olur diyebiliriz. Bu cepte m artı 2h eşittir 40. Daha sonrasında e, bunu biliyoruz artık. Başka neler yapabiliriz diye düşünelim. Şurada p gördüğümüz yere de m artı 40 yazalım. Buradaki e, gördüğümüz yere yazarsak bakın m ile m'nin toplamı ne var? 2m o 2m'yi alıp karşıya atarsanız 40 eşittir, 40 eşittir. 4h eksi 2m yapacaktır. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz 20 eşittir 2H eksi M gelir. Bakın 2H eksi M eşittir 20. Bu ikisini toplarsanız M'ler gider ve 4H eşittir 60 olur. Buradan H eşittir 15 gelir. H 15 ise arkadaşlar şurada yerine yazın 2 kere 15. 30. 30'dan Melike'nin yaşını ekleyince 40 yapıyormuş. O zaman Melike kaçmış 10. Bana Melike ile Hilal'in yaşları toplamı yani H ile Mel'in yaşları toplamı sormuştu. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı diyebiliriz yedinci sorumuzun. Ve son sorumuza geçiyoruz. Aykut ve Taner'in de yaşadığı ülkede emeklilik yaşı 60'tır. 2021 yılında Aykut'un emekliliğine kalan süre Taner'in emekliliğine kalan sürenin iki katına eşittir. Şimdi Aykut'un emekliliğine kalan süre 2x ise Taner'in emekliliğine kalan süre x olsun. E ikisi de 60 yaşında emekli olacak. O zaman Aykut 60-2x yaşındadır. Taner de 60-x yaşındadır. Taner daha büyük. 2021 yılında bu iki kişinin yaşları toplamı yani şunlar 90 olduğuna göre demiş. Yani 120-3x eşittir 90 derseniz. Buradan 3x eşittir 30 gelir ve x eşittir 10 olur arkadaşlar. Taner kaç yılında emekli olacaktır diye sorulmuş. Bakın 2021 yılında Taner'in yaşını biliyoruz biz. 2021 yılında Taner'in yaşı 50 X10'du çünkü. E şimdi 60 yaşında emekli olacağına göre demek ki 10 yıl sonra, 2021'den 10 yıl sonra 2031 gelir. Demek ki 2031'de Taner emekli olacak diyebiliriz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun kendisine. Cevabımız D şıkkıydı. 77. sayfamızın çözümünü de bitirdikten sonra artık 78. sayfadaki yaş problemleri test 3 pekiştiriyorum. Pardon üniversiteliğim kısmını çözeceğiz bir diğer videoda. Ve o video yanlış hatırlamıyorsam 3. Sayfaydı ve dördüncü bölüme geçeceğiz arkadaşlar. Tablo ve grafik problemlerine artık konularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaya Lütfen unutmayın.